Çok uyumuşum ya. Baksana akşam olmuş. Bakayım herkes uyuyor mu? Aa kapı açıldı. Nasıl açtıysa <gülüyor> Deprem olmuş herhalde. Aşağı kapı kırılmış. Ay tahta kırılmış. Tamam sen harıl harıl uyu. Abla. Pin yok. Pin yok. Hoppa. Hoppa. Bunlar yanabilir. Hoppa. Hoppa. Hoppa. Hoppa. Hoppa. hoppa. Ah, çok yoruldum. Çok zordu. Merdivenden çıkalım. Tamam. Sıkıntı yok. Ben buradan kaçabilirim bence. Bence çok iyi kaçabilirim. Bence de çok iyi kaçabilirim. Adam. Kardeş. Tamam ben buradan kaçacağım kaçıyorum zaten şimdi ben kaçıyorum çok zor tamam bu ne adamlar yola ne yapmış abba ne oldu ne oldu ne oldu ben buradan nasıl geçeceğim. Kaç, kaç kaç Bu çok zor gibi. Oh! Çok hızlıydı ama yine de geçtim. Çok iyiyim ya. Çok iyi, çok iyi. Kaç katlı burası ya? Kaç katlı acaba? Çok merak ediyorum. Hoppa! Bu ne? Ay üstü. Tük. Hangi sandık olsun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tamam sandık. Bakayım doğru mu? Doğru. Bu nasıl sanatlar. boylum kadar neredeyse. Aç kapıyı şu. Aç. Kapa şimdi. Ha, açtım. Mıyım be? Bu ne? Bu ne be? Abla Allah rahmet eylesin Hoppa, da, da, çık çık çık supplier evet çekirge hoplay ver çekirge ben buradan kaçacağım ben neye odaklandım abla korktum korktum abla buraya atlayabilir miyim gel tam da değmiştim ha değmiştim Abi bir tane tüym değil. Hop! Allah'ıma şükür. Allah rahmet eylesin dedim ama ölmedim. Çok iyiyim ya. Nasıl kalmışlar buraya? Ta yerin altına indik he. Oy! Neyse. Oppa, oppa. Çok uyumuşum ben bu arada. Hala uykum var. Abla ölürsen öle. <gülüyor> Başka ne diyebilirim, değil mi? Oppa, oppa. Bu ne? Buna basınca ne? <gülüyor> abla kafana geliyor da. Abla buna basma. Neyse abla. <gülüyor> Düşüyorum. Ay, bunu buraya nasıl yapmışlar ya? Havada duruyor. Pardon ha. Uyuy. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Of, Christian Ronalduya mı döneceğim? Mr Ronaldo Messi Messi anrı Messi Messi. Cristiano Ronaldo şut geliyor. Şut geliyor Cristiano Ronaldo. Yerde asit var. Ama niye lan değin? Önden. <gülüyor> o minik <abimiz> alma. <var> <gülüyor> Arkadaşlar biraz hastayım. Hasta gibiyim ya. Bayağı küsürüyorum Hasta değilim ama bayağı üstürüyorum ya. O yüzden yorumları geçmiş olsun yazın. <gülüyor> ya nasıl zıplamayı unutuyorum ben ya. Moralim bozuluyor. Moralim bozuluyor. Puh sana. Cristiano Ronaldo'ya dönmüşüz zaten hayatımıza bir tane. Bir kere. Hop! Ba! Hop! Ba! Çet ben onu nasıl başardım? Abi çete yazar mısınız? Yorumlara yani. Ben onu nasıl becerdim abi? Ben orada zıplaya zıplaya geziyordum yani alt tarafı. Şurada tutman lazım da. Ah beniye. Ah bir dakika ben ona. Bu nasıl lan? Gözünü seveyim. Oyunda zaten ilk, ilk defa oynuyorum. Gözünü seveyim. Bu ne? Burada arkadaşlar gene oynadığımız bütün parkurlarda ve obilerde hep bitireceğim. Bitiriyorum yani biliyorsunuz. Lütfen şey Allah. Kapa tamam kapa m kapan bakayım. kapa bakay Ay duvara gidiyormuş. O ne? O ne? Lav havada kalmış. Çok saçma değil mi arkadaşlar? havada durması gerçekten çok saçma. Neyse. Supply var, şekilge hoplay var, tükünca. Kırkınca... Ay, jump'ı da almayayım dedim. Jump inch. Ya! Hoppa. Nereye ineceğiz? Etrafı da bir dön. De ne alakalı mı ay bir şeyışın de zincir zincir ben burada korktum ha Vallahi, dar Özür dilerim arkadaşlar. Önlüyordum. Uzman oldu amras. <gülüyor> Bu arada yanındaki kule <gülüyor> Şuradaki kulede camları yamuk ve şuradakı abla Ya ner, nereden kaçacağız bunun mesela midesine gittinden de kaçacağız Kusutacağım. Kusuracak bu arada bir Bu ne oğlum midesindeyiz. Midesinde kapı var. Oha! Ayağa kalktım öldüm ya. yani. Değil mi? Kuru <gülüyor> <gülüyor> kafa neden bize bakmıyor ya? Arkadaşlar. Bakın, sizin için bu kadar uğraşıyoruz. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen. Doldurma alanı. Yalasam acaba bir şey olur mu? Dilim donar kapıyı aç oğlum milgesindeki değil mi bu bu neresi? hayvanlar içinde bile lan var hayvanın içinde lan var abi bu hayvan <gülüyor> su yerinde lan mı içiyor Abi yorumları yazsınza. Hayvan suya ne laf mı içiyor? Nasıl buraya geldik? E hayvan orada. Şurada aşağı şurada ölmemiz gerekmiyor mu? Evet, oyunları saçmalı. Az önce şurada yavaş gitti mi? Vallah lan Beğen like katarlara. Hem o abone like ol. Beğen katarlara. Kalp atıyorum. Haberiniz olsun. Neyse. Ve Eğer duymadıysan şuraya diyeyim. Ne yazıyor arkadaşlar videoyu azıcık geriye sayıp Ay tarıp işte ne yazdığımı görebilirsiniz Ya biz az öncekiyle aynı yere mi geldik? Aynı yere geldik herhalde Bu sefer Zincir Zin. He ben şuraya geçeceğiz sanıyordum he. Hoppa. Abi. İzdarha darhanın burunları da dumanlar çıkıyor. Ay dede. Ay niye mavi? Ay niye mavi? Ay niye mavi? Niye mavi abi? bir şey bakmış herhalde yeri buzağında mıyız be Burada bir yer var Burada. orası hayvanın midesi mi <gülüyor> belki de orası midesi Arkadaşlar. Disco. Disco, disco, disco. Ben <tuh>, pin istemiyorum. Kırmızı üstü. <tuh>, aka O be Arkadaşlar oyun burada bitti. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.